Evet. Evet. Nerede kalmıştı? Nerede kalmış? Sesimi açtım. Şöyle bir. CS:GO'da en son 600, 650. Evet, 650 skor yapmıştık. 650 skordan sonra 720. Pixel sayısıya yapacağım demiştim arkadaşlar. Şimdi bugün onu, o sayıyı gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Zaten 720'den sonra bir tane de 750 yapacağız. Ya da şöyle yapalım. 720 ile beraber 750'ü ben geçelim. Bu videoda. Sizce olur mu? Yorumlara yazın. Youtube'da tartışma kısmında Youtube'a. Evet giydik şu anda oyuna Evet giydik görmüş olduğunuz gibi 4 rütbe oldum artık Şurda yukarıda baya yüksek bir sayımız var ee, Dün biten daha rütbe attım 3 tüm 4 oldum Önüne hala tam alışamadım ama bu yükleye kadar kolay geldim arkadaşlar. Evet, zararsız botlar. dasta 750 puana kadar skor açıyoruz arkadaşlar. Bu baya uzun sürecek o yüzden hemen başlatıyorum. Oyundan geri çık falan filan çok işim zaten. Evet, başlayacak şimdi dust Hep hep bu haritada yapacağız böyle. Arkadaşlar belki yani bilememsiniz 800 sigar bile yapabiliriz, bin bile yaparız hatta bin. Evet ateşli olmak istiyorum. Zaten her seferinde bu oluyorum ben yani bunu artık sormana gerek yok bana. Benim. Evet acilen bir tane kili arıyoruz. Ne yapacaktık? Kaliteye bakacaktık, değil mi? Evet. Yukarıda mısın? Gel buraya. Kafamdan buraya. Bu adama bir şey işlemiyor. Tamam tamam tamam tamam tamam tamam. Çakansız değil. Bir. <gülüyor> Sniperla yakından vururum diye soracaksınız. Vururum tabii ki yani. Vur vur vur vur vur. Tamam. Ee, hızlıca sen kimsin? Gel buraya. Tamam. Yeneriyor gibi de hıngimi çıkartıyorum adamlardan zararsız botma doğru Ya normalde yenerim ben bunları. Evet yaklaş artık selam tamam sıradaki sıradaki sıradaki ah kafam çökti buradasın değil mi buradasın. Gelam. Mücafimsin sen. Bakın şimdi. Bir <gülüyor> şey yapmadım. <gülüyor> Nerede o? Tamam. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Hop. <gülüyor> Fekirden silmeyi. Tamam alalım silini. Evet tüfkin var mutluyum. Ne Şurada bir tane var mı? Var mı Çok çok dost. Şurada var. Neredesin? Evet, küçükler burada. Anladım. Neyse. Siz çekelim abende. Zaten neye kadarıyorsunuz? Bedelsiz sizin önde gidensiniz botlar. Evet, küçükler varmış burada. Evet, herhalde biz şu anda 750 750 skor yapacağız ya. Oyun o yüzden şöyle bize bir kıyak yaptı. Bomb kill yaptı, bomb. Şans bak Bugün şans bizden lan arkadaşlar. Hey. Neredesin? Yukarıdasın, değil mi? Yukarıdasın. Yok. Bilmiş. Şuradaki ben var? Bakın şimdi atlayış gel buraya ben birşey atarım gel buraya hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi, hadi, hadi, hadi. sen tamam bu tarafta bu taraf gel sen tamam sen de gel sonra bir de sen varsın tamam siz de gelin ve tam olsun Bu bir şartla al gitseydim bir dakika, bir dakika bir dakika Come on Sıkıyorsa gelmedi bakalım Adamlardan hincin gibi alıyorum Arkadaşlar bu modda Evet süttesinizi burada zararsız botlarda atabilirsiniz Bıçaklıyım sen istiyor musun? Yok. Ben seni silahla öldüğüm. Sen çünkü silahlık tipsin. Şaka yaptım şaka. Şurada iki of. Üç tane. Selam. Ortadaki mi öldürelim bakalım. Bir dakika. Tamamdır. Neredesin? Evet. On numaralı aklayışımı yaptım. Adamın boynunu kestik ya Yazık Sağlık acına iyi iyiyle sapladım kendini Tamam Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk Nersin Evet 663 müthişem 663 Eğer 750 geçemezsek onda diğer videoya bırakırız Çabuk, çabuk, çabuk o üç kilit ben kaçıramam Kaçırırsam da Neyse başvurum Anı sonra konuşuyosun Evet evet evet evet Evet evet evet evet Orda Gördüm seni gel buraya Heh burası <gülüyor> Varya bu oyunda benden evet 723 olduk 720 İksel sayısını geçtik Şimdi 750 var sırada Geçmemiz gereken Koş Koş koş acı de Ve Ben artık sana Gel bakayım buraya Evet 767 olduk Hatta Arttırıyorum Arttıracağım Arttıracağım arttıracağım Çok az kaldı Burada bir kişinin daha olması gerekiyor ve 360 derecelik dönme hareketimle 10 dereceden bi tamam ee, 807 skor olduk arkadaşlar 750'den sonra da 850 olacağız Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hepinizi seviyorum ve bay bay Evet 10 dakika olmuş video 750'yi geçtik yani 720 artı 750 İki skorumuzu da bitirdik Bundan sonra 850 gelecek Ve yarın görüşmek üzere hoşçakalın Beni bugün dağıtabilirim videoyu Ama siz youtube'dan haber devamlı arkadaşlar Bütün bildirimleri açmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay